Orçun, 5 dilim elmalı turta yedi. <gülüyor> elmalı yazmıyor ama sanırım benim canım elmalı turta istedi. Ezgi ise 3 dilim yedi. Eğer başlangıçta turtada 9 dilim varsa, turtanın hangi oranı yenmiştir? Şimdi önce turtayı çizmeye çalışayım. Turtayı sarımtırak bir renkte çizeyim. Turta çizmekte ne kadar iyi olduğumu göreceksiniz. Turtamızı 9 eşit parçaya böleceğiz. 9 parça olduğuna göre eşit olduklarını düşünmemizin bir sakıncası yok bence. 9 eşit parçaya ayırıyoruz. Önce 3'e ayıralım. Barış sembolüne benziyor. Yo yo, Mercedes amblemine daha çok benzedi. Bu bölümlerin her birisini de 3'e bölersem... 9 eşit parça olacak. Güzel gidiyor. Şöyle çizeyim. Bence güzel oldu. 9 eşit parçası olan bir turtamız oldu şimdi. Orçun çok aç bir genç adama benziyor. Tam 5 dilim yemiş. 1, 2, 3, 4, 5. Orçun'un turtanın 9'da 5'ini yediğini görüyoruz. Ancak bize sorulan bu değil. Toplam ne kadar yendiğini soruyorlar. Yani hem Orçun'un hem de Ezgi'nin toplam ne kadar yediğini bulacağız. Ezgi 3 dilim yemişti. Sanki kıtlıktan çıkmış gibi yemişler. 1, 2, 3. Şimdi sorumuzu cevaplayabiliriz. Turta'da 9 eşit dilim olduğunu biliyoruz. Bu dilimlerden sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tanesi yenmiş. Yani turtanın 9'da 8'i yenmiş. Cevabı buraya yazalım. 8 bölü 9 olarak yazacağız. 8 bölü 9 ya da 9'da 8 diyebiliriz. Cevabımızı kontrol edelim. Doğru. Şimdi başka bir örnek yapalım. İsmail 2 dilim pizza yedi. Ömer 3 dilim yedi. Durun, bunu kopyalayayım. Yer bulmaya çalışıyorum. Tamam, burası olur. Eğer başlangıçta pizzada 8 eşit dilim varsa, pizzanın hangi oranı kalmıştır? Bu sefer turta değil, pizza. Onun için bunu kahverengiyle yapayım. 8 eşit dilim olacak. 8'e bölmek daha kolay. Önce 2'ye ayırayım, sonra 4'e. Mümkün olduğunca eşit dilimler olmasına dikkat ediyorum. Buradan ve buradan da ayırırsak olacak. Tamamdır. 8 eşit dilimi olan bir pizzamız var. Soru bize, İsmail'in 2 dilim pizza yediği bilgisi verilmiş. 1, 2 dilim pizza. Ömer de 3 dilim yemiş. 1, İki, üç dilim pizza. Bir, iki, üç, dört, beş dilim. Demek ki, beş bölü sekiz pizza yemişler. Cevap, beş bölü sekiz diye düşünebilirsiniz. Ancak, soruda bize ne sorulduğuna dikkat edelim. Ne kadar yendiğini değil, ne kadar pizza kaldığını soruyorlar. İsmail ve Ömer yedikten sonra ne kadar kaldı? Kalanlar 1, 2, 3 dilim. 8 eşit dilim pizzadan 3 dilim kalmış. Yani cevap 3 bölü 8. Cevabı da buraya girelim. 3 bölü 8. Şimdi cevabımızı da kontrol edelim. Evet, doğru yapmışız.